Bugün 7 Mayıs 2023 Pazar Güneş günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay yabancı kültürler seyahatler hukuk eğitim ve yayıncılık gibi konulara daha fazla gündeme getirebilir bugün iş ve önemli konularla ilgilenmek yerine eğlenceli ve keyif aldığımız alanlara da yönelebiliriz gezi ve seyahatler açık havada zaman geçirmek spor yapmak için de uygun bir gündeyiz sabah saatlerinde ay balık burcundaki satürne dik açı yapacak Güç ve güven arayışı, sorumluluklar, kariyer ve statü gibi kavramlar ilişkilerimizde belirleyici olabilir. Çevremizdeki olgun, güçlü ve yetkili kişilerle bağlantılarımız artabilir. Kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz yükseleceği için daha büyük ideallerimize ve hedeflerimize odaklanabiliriz. Günlük faaliyetlerde aşırı abartılardan uzak durup dengede kalmaya çalışalım. Akşam saatlerinde sosyal ve kültürel ortamlarda yer alıp ilgi duyduğumuz konulara zaman ayırabiliriz. Venüs bugün İkizdar Burcu'ndan ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Venüs 5 Haziran'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde şefkat, güven ve bağlılık kavramları öne çıkarken sevgi, aile, evlilik, yuva, annelik ve beslenme gibi konulara daha duyarlı yaklaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.